Merhaba dostlarım. Ben Serdar ve Sanrasa Sen hoş geldiniz şöyle bir bakayım. Kontrol edeyim her şeyi. Her şey güzel görünüyor. Hoş geldiniz evet. <gülüyor> Okey, öyle bir şeyler yaşadık şu an. Ben bu motoru atlayacağım ve Trut'un yanına gideceğiz. Ve yanına gideceğiz. Bu köylere epsiloncu bir berberimiz var. O yüzden ona gitmiyoruz Sonra yani Ona gitmiyoruz dedim. Epsiloncu berberin yaptığı saç şeyleri kötü oluyor yani. İyi olmuyor. Ede yani turtun görene geleceğiz büyük bir ihtimalle insan biçtiğimiz görev olacak. Bu yapalım. Ee, on... Aha. Evet. Anlıyorum. Anladım. Evet, bugün de sahne rastlandık. Gidelim şöyle, şöyle gidelim mesela. Şur, Motoru şuradan süre süre gidelim. The Truth'un e, insan biçtiğimiz görev olacak bu büyük ihtimalle, ki okey, bu da okey. İnsan da biçeriz. Zamanı gelince yapacağız yani bunları. İnşallah polis falan bir kanun boyucu dinlemiyordur bunları. Evet. Su <gülüyor> altını yüzmek için boşluk suçunu kullanabilirsin. Om. Çok kötüydü lan. Aa acaba? Aa evet, çerçeve sınırlan... Çerçeve değil FPS sınırlayıcı yüzünden yüzmemiz zorlaşıyormuş. Okay, Bunu yine kapatacağız zaman yüzmemiz gereken şeylerde. Burada var mı bir şeyler? Oo okey, buraya gelmişken alalım bunu. Değil mi? Hazır... Sonsuz şeyimiz de var. Staminamız da var. Yani sonsuz... E, stamina... Birinci istiriciyi buldum, toplamda 50 tane var. Okey tamam. Böyle rastladıkça alırız. Sonsuz tam bir de gerekiyor ama arttırma da. Evet tabaplarım nasılsınız? Ee, hayat nasıl gidiyor? Neler yaptınız? Ne ettiniz? Ne ördünüz? Ne izlediniz? Ne oynadınız? Ne okudunuz? Anlatın bakalım. Ee, Sanrı hasta sizin nerelere geldiniz? Nerelere yaptınız? Gördüğünüz en tuhaf şey neydi? Yaptığınız en tuhaf şey neydi? Bunu Belki gerçek hayat içinde sorumluyuz. Gördüğünüz o yaptığınız en tuhaf şey neydi? Ama gelecek cevapladan azıcık korkuyorum. O yüzden... Azıcık da çekiniyorum. Evet şu an. a şeye geldik. Burası mıydı? Aa evet. Kamyonu çalacağımız yere geldik. Ama kamyonu şu an çalmayacağız. Belki bir araba bulurum. Bahanesiyle geldim. Ve buldum. Mis gibi aa. Benzincinin yanında buldum bir bunları. Benzinlerde falan da mazotları depoları yerindedir. İyi bakalım gitmeye devam. Ben yine buradan mı gideyim buraya? Ya yani şurada küçük yolu kullanarak değil mi? Pratik düşünmek lazım. Pratik düşünmek lazım hayatta. Sizin yorumlarınızı da okudum. Hunter kullan falan demiştiniz. Hunter'ı nereden alacağım? Alabilecek yer var mı? Yakında yoktur büyük ihtimalle. Şöyle düşünüyorum. Hayır yok. Sanırım askeri bölgede bulabiliyorum Hunter'ı. Onu hiç mi? Hiç yapmak istemiyorum. Iımm... Um, deneyim benim Bir deneyim. Orada bir yol var. O yola çıkabilirsek. O yola ben nah çıkarım. Ben geri dönüyorum. Aşağıya dönüyorum ben. E dur şu yukarıdaki yola çıkalım ya. Şurayı takip edelim. E tren tarafından ezilmeyiz umarım. Hah, Hunter e, bulamayacağız. Hunter'ı da olmayacak. Büyük ihtimalle e, SMG'ye elimizde tuttuğumuz UZ'ya birazcık daha mermi basacağız ve ee, polis motoruyla görevi yapacağız. Zaten küçük bir yer olduğu için köydeki bütün problemleri çözeriz diye düşünüyorum. Yani bir görev yapacağız. Sonra polis işlerini yapacağız, polis görevlerini yapacağız. Sonra bir pıtimaline bir görev daha yaparız ve bu videoyu şu şekilde kapatırız. Bunda çarpmak istemiştim. Ve çarpmaya devam etmek istiyordum zaten şu an. O yüzden olan her şey okey. Benlerde aa ben köyden geliyorum. Ben de kendim Angel Pine'da sanıyorum. Yok gerek yok. Ohohohohohoof. Of. Oh. Dostum özür dilerim ya kusur bakma azıcık. Sürebiliyorum arabayı. Herhalde ilk kez burada itiraf ettim arabayı kötü sürdüğümü. Aha. Ben yan, Neden bu tarafa döndük? İnşallah bir noktada Yukarı bir noktada sağ tarafa doğru dönersiniz. ben böylece şey ben sağ tarafa dönüyorum. Biz yolun yanlış tarafından gidiyoruz çünkü şu an. Abi bisikletle bulmam. bisiklete bineceğim ben. O kadar bisiklet yeteneği geliştirdik. Daha bisiklete. Oh, mis gibi hızlı hızlı gidiyoruz. Hızlı hızlı gidiyoruz. Güzel abi biz boş boşuna mı bindik ya bisiklete. Arkamdan bir araba çarpacak diye şu an çok korkuyorum. Çünkü bu arabalar hızlı ilerliyor Hadi CJ, sen de hızlı git CJ. Sen hızlı git CJ. Hadi aslanım benim be. arabalara geç... Arabaları geçiyoruz ha. Motorlu taşıtları geçiyoruz CJ ile. Çünkü CJ'nin bacakları ve ciğerleri motor gibi dostum. Şu ben de gaza geliyorum. Şuradan bir şey Şurada bir şey vardı sanki ha. Yani şuranın arkasında böyle bir silah milah mı vardı? Ben yanlış hatırlıyorum? Ben yanlış hatırlıyorum. Yok mu ya buralarda bir yerde? Başka bir yer miydiniz? Başka bir yerde herhalde. Yani... E bunun yerine geçirmiş. Fotoğrafın yerine geçmesin. Gerek yok şu an. Fotoğraf makinesine ihtiyacımız olacak. Hocam! Ben sizden daha hızlı yapacağım. İstediğiniz motoru kullanın, istediğiniz tekerleği takın. Benim iki tane paşa gibi tekerleğim var. Tabii ki burası, evet. Çünkü şeyde yoktu. Ha, buranın şerifi. Senin görevini elinden alacağım koçum. Buranın şerifi CJ olacak. Şunu şunu alayım ama. Şu ücretsiz. Onu alayım ya. Yani. Aynen bisikletim de böyle kalsın. Ben evde kendi bisikletimi böyle koyuyorum zaten. Ah be bir ara bisiklet kullanırdım yani. Atın bir noktasında bisiklet vardı. Ya eksi. Okay. E okay, binelim bari yani. Hatta yine şöyle gideriz. Combine har yok. Combine Harvester onların elinde alacağım değil mi? Böyle bir şey vardı sanki. Baktım bununla gidebiliyor muyuz? De. Ha, Bale harvest. Oh. Oh. hey what's ne ne yapıyorsun dostum we're standing cover training oh no you must be off duty yeah yeah whatever hush up man ya we and you are deliver for <gülüyor> us hey man you losing Yo, <gülüyor> Welcome Hoş <gülüyor> geldiniz abi Bundan sonra böyle yapacağız. Bundan sonra böyle olacak video girişleri. <gülüyor> Ne diyor lan? Oh, Bu go ruin that kariyerimi. <gülüyor> Hocam sen <gülüyor> bir sakinleşsene ya. Oh <gülüyor> <gülüyor> FBI D rit, yo no, I'm more like a private investigator Friend you give off a positive energy How about some Vietnamese opium No nah, I don't get in with that But how do I know I can trust you then <laughs> What, I'm working for you now I'm a man of peace but some squares across that ridge are not respecting my peace I mean survivalist maniacs right wingers fascists <gülüyor> <gülüyor> they have a harvester and i need one get it then you can pay me tam destekçileri falan <gülüyor> amaste carl amaste mi later amaste arkadaşlar amaste içeride olduğu çiftlik git ooo bana bu motoru mu bıraktın hayır hayır hayır hayır hayır hayır biz boşu boşuna almadık o BMX görevini boşu boşuna yapmadık ben nasıl gideceğim buradan? Dümrüz bunun içinden geçsem, bir yerlere gidiyorum. Haa, okey. Okey. Okey, buradan sol yapıp. Buradan sol yapıp. Buradan da sağ yapıp. Hocam, size saldırmaya bisikletle geliyorum ya. Bisikletle, bisikletle utanacaksınız. Utanacaksınız. Bisikletle geliyorum. Bisikletle. Bana bisiklet CJ diyecekler. Burada ne görev yapıyorduk ya? Bur buranın olayı ne abi? Burada neler oluyor lan? Burada ne var abi? Burası Mount Chill ya tamam. Burada nasıl bir kullanım? Ne var acaba burada? Var mı içeride bir şeyler? Hayır CJ ne gel. Bir bakalım hazır. Buraya gelmişken bakalım lan. Milah herhangi bir şey. Hiçbir şey yok. Çekici var. DJ'den daha çekici olmasın. Bunların içine girilemiyor. Kocaman bir alan. Hurdalar var. Arkaya kesinlikle hiçbir duvar kuruyormuşlar. Sadece insanlar... Giremesin diye uğraşıyorlar. Duvarların tek amacı o, insanlar çıkamasın değil. Aa Vice de böyle bir yer vardı sanırım değil mi? Vice böyle bir görev mi vardı? Ona mı şey yapıyorlar? Şu arabayı haşat etmişler. Brek var ama bizimimizde job var. Tempe verdi. Kullanırsın, işine yarar dedi. Ne peki dedim. Tüm silahlarımı almışlar da şerefsizler. Hayır hayır, hayır hayır hayır DJ dostum. Ha şuradan çıkabiliriz okey. Om çok iyi ya gerçek bir bisikletçiyiz ya şu an. Buranın ne işe yaradığını bilmiyorum. Nerede kullanıldığını bilmiyorum. Bilenler aşağıya yazabilir. Hiç fikrim yok. Şu an ben görevime devam ediyorum. Ama böyle bir keşif etmiş olduk yani buraya. Küçük bir hafif bir keşif sekansı oldu. Flint Bridge. Flint County'ye giriyoruz. Okay. Ya sen motor kullanırsın. Ben bisiklet kullanırım. İkimizin de iki tekerleği var. Ama sizce iki tane de sağlam mı sağlam bacağı var. ha? Buraya git geçmeyemiz. Şöyle bak dibimizden uçuyorlar. O nasıl bisiklet lan? Ana yolda gittiğin. Ben şöyle şöyle hızlı hızlı şey yapacağım diğer tarafa geçmek için. Sarım yanlış yolu kullandık. Şu, şu tepelerin varlığını e, ben kestiremedim. Hala da kestirmiyorum. Hala da bir şey yapamıyorum bu konuda. Tepenin üzerine çıkarım dedim ben bu bisiklet. Elimde bu bisiklet olduktan sonra ben her şey yaparım dedim ama yapamadım. Kesinlikle yapamadım. Doğu tünelinin üstündesin diyor şu an. Yani doğu tünelindesin diyor mi üstündeyim. San Fioro'ya geldim diyor. Ah be San canım San Fioro. San çok seviyorum ya sınırlarım. Oyundaki en sevdiğim yer şey açısından San olabilir yani. Thunfiorum'un kültürünü, hayatını, şeylerini, her şeyini fan seviyorum. Ha buralardan bir yerden döneceğiz zaten şu an. Değil mi? Bir şeyler hatırlıyorum çünkü şu an. Bir şeyler gelmeye başladı. Burası ne abi? Burası da bir çiftlik mi? Aa, burayı alabiliyoruz. Çiftliği alabiliyoruz, okey. Tamam aklına dursun bu. Görücem zaten biraz sonra. Burası en az 100.000 falandır burası ha. Nereden girdim lan ben? Buradan girdim herhalde. Haa okey. Geldik mi abi sonunda? Ben aşağı mı indim? Ne yaptım? Bir an aşağıya indim herhalde. Ha, şimdi bana burada düşmanların yerini falan da göstermeyecek. Biçer Döver'in çiftliğinin arkasındaki tarlada, anladım. Çiftlikte birkaç grup çiftçi var, yabancıları hiç sevmezler, evet. Anladım, ben hallederim. Çiftliğe girip Biçer Döver'i çal. Tamam. Benim için bu noktada en güzel silah bir tane tüfek çok güzel olur. Aa biz buradan tüfek alabiliriz bir sürü. Okey. Derim şu gerekecek elimize. <gülüyor> Tüfeğin bana lazım hocam. Tüfeğin alacağım. Kaç? On, on mermi. On mermi bana yarar. Yanlış çiftliğe geldin olan deyip bana saldırdılar. Bence siz çiftliği yanlış yere kurdunuz. Ha, benim üzerime geleceksiniz lan. Ya... Lütfen tüfekli olanlarınızı gönderir misiniz? Tüfekçilerinizi gönderin lütfen. Tüfek vermesine ihtiyacım var. Hey! Koş koş koş. Aa o o o o o o kim o? Kim o? Kim o? O ho ho ho ho. tüfekleri. gelen var. O oh, kaçıyorlar şerefsizler bak. Kaçıyor kaçıyorlar kaçıyorlar. Gel lan şerefsiz gel. Amerika hoş geldin diyor. Hocam onlar daha Amerikalı bizden sanırım. Aa şey yok. Korku filmi gibi görev ya. Bilbilirler saldırıyor. Abi tüfeklerini alamıyorum ya. Betsy'i çalıyor diyor. Betsy ismini vermişler şeylerden. Onu alayım ben. Oh mis gibi. Mis gibi ya. Abi çok iyi. Bütün tüfekler aldım ya. Hocam selam. Tüfeğim varsa alırım gerçekten. Kim sürüyoru? Tüfek. Benim üzerine gelsene. Gelmiyor ki. Gel lan. ah tüfek, tüfek, tüfek. Yani parası çıktı. Okey o zaman, binelim. ama bir tane daha şey var. Hocam tüfek. Tüfek veya para. Hiçbir şeyiniz yokmuş böyle. Neyse. Göreve girdik. 58 ee, mermili bir tüfekle geri çıkıyoruz. Bence zaten yeteri kadar getirisi oldu bu görevin. Zaten bir şey falan hiçbir şey vermeyecekler. Ay, Şerefsizler! Ben sizin tüfeklerinizi de alırım. Gerçi sizlere baksana. Verdi. Oh ho bebeğim. Alayım ben onları. Lütfen yok olma, lütfen yok olma, lütfen yok olma, lütfen yok olma. Yes. Oh ho, ho ho. Birisi arkadan girip şey çalsaydı ya, içeride överdi. Şey böyle bütün tüfekçiler aslında dikkat dağıtıcıymış falan. Ben aldım ki alacağımı. Ben iyi aldım alacağımı. İçeride överit, turutun çiftliğine götür. Hemen efendim, hemen. Hahahaha. <gülüyor> Biçiyoruz şu an biçe biçe gidiyoruz. Bir daha fazla çıkarın. Dur dur dur. Hayır hayır. Alayım onları ben. Çok teşekkür ederim. Orada duruyor şerefsiz. ileride duruyor. İndireyim mi oğlum seni? Bir içeride öyle geride bırakırsam görev başarısız olur diye çok korkuyorum. Öf be 200 vermemiz oldu be. Çok mutluyum şu an hayattan ya. 200 mermi aldım ya. Çok verim verim abi, verim verim her şey verim şu an. O şarjı azıcık verim çünkü bir sürü ev almamız gerekecek. Çalmamız şey gerekecek. Para lazım. O yüzden ne kadar az mermi alırsam o kadar fazla para saklarım kendime. Vurma olum biçer dövere. Ya benimsin ya kara toprağımdır deyip biçer dövere de vuruyor ya şiritsiz. Alayım mı onu? Mis. Mis. 220, 219 mermi. Çok güçlü bir tüfeğe. Alayım Bu Alayım onları. Teşekkürler. Oha Oh. 229 mermi. Turut'un çiftliğine götür. Hemen şöyle bir bakalım Turut'un çiftliğine nereden gidiyoruz? Dümdüz gidip aşağıda dönebilir. Ha yok, ileriden sol yapacağız. Anladım. Çek Güner. Mis gibi her şey, mis gibi. Ben bütün dünya tozpembe. Harika. Çok keyifli, çok güzel bir görevdi. Çimleri de biçe biçe gidiyoruz. Turut artık edemezsin şey yani. Geldim boş boşça şey yaptığını Şu verimi aldık ya şu görevden. Çok mutluyum. Şuna bak. Ne, sadece şeyin bir yarısı gitti ya. Bütün... Ee... Şeyin sadece yarısı gitti. Zırhın. Mis gibi ya. Elimde tüfekle çıkıyorum. Man, ne demek ne demek? Ha, para alacağız en sonda. Ima? Hey, Oh first respect oh los santos karışmış aste kasla alışır And... okay güzel güzel güzel görev geçildi, saygınlığın arttı Okey güzel saygınlığın artı bir. Okay, Tezar Vial Pamba, C-V, ah be, C-C-C-V gibi gibi bir sürü şey. Adamın üstüne indim ya. Hadi dün biz gidelim bulduğumuz bir yerden de karşıya geçeriz. köprüden, tahta köprüden karşıya geçeriz. O çok güzel ya. Bunun sürmesi de çok keyifliymiş. Buralarda her geçtiğimde şey oluyorum ya. Ya oğlum buralarda bir şeyler olmalı ya falan oluyorum ama yok işte yani. Bilmiyorum abi. Hala o içgüdü falan şeyde böyle. Ya burada da bir şeyler vardır, olmalı falan kafası. O, o, o içgüdü hiçbir zaman gitmiyor yani. Kaç 2004'te çıktı bu oyun. Ben 1-2 yıl sonra falan oynamaya başlamıştım Hadi 2005-2006 diyelim. 2021'deyiz, 15 yıldır. Bir şey yok, bir şey bulamadım. Ama sanki hala bir şey... ...olabilirmiş gibi, bir şey bulabilirmişim gibi falan şey i̇şte takıntı takıntı böyle bir şey takıntı böyle bir şey takıntı gerçekten böyle bir şey sevdikimizi ah olan şeyi unuttuk be. o eve bakmayı unuttuk sıkıntı değil iki tane alıyorum ee, çünkü e, bu bu bu görev görev değil sanırım bu sadece sinematik olacak yanlış hatırlamıyorsam bir girelim bir bakalım. Hey Carl. Nasıl This ain't over, man. I did this to take care of my woman. But now I'm gonna head straight back home and I'm gonna cat me some fucking dope dealers. Hey, look, you going to the barrio with that Big Willie bullshit, and you gonna get shredded. And I ain't losing you over no macho bullshit. <sighs> hey, relax, man. It's gonna get handled when it's time. We already know who the fucking bad guys are, man. You're stinking grocery for the smoke, and those chota pigs Ted Benny and and Poleski smoke smoke on ha bunlar bunları yapmamız yüz yüz bitirmek için San Bunların şeylerine bakmak lazım tabii ne kadar getiriyor para olarak. Ee, bizi güzel bir yere götürebiliyorsa okey. Okay. Who you in us, kim ya? Ümre takılıyor mu? Look, Okay. LK. Okay. Şimdi. şimdi Şimdi şimdi önemli bir olay var. Dediğim gibi bir görev yaptık. Şimdi aradan bir yan görev çıkaracağız, bir iş çıkaracağız ve bunun için Oo. Aa, ama orası başka bir yerdeydi. Aha. O zaman ne yaparız biliyor musunuz? Ben köydeki garajla karıştırdım. Şerif'in evi bu evi buralarda bir yerdeydi. Hadi bakalım. İlaç. Bu araba ne güzel araymış. Ne neredeydi ya Şerif'in yeri? Şerif'in yeri de böyle şey gibi durdu sanki bir, bir küçük gibi. Adamın çiftliği falan. Şerif Angel Pine. Aynen burası Şerif. Şerif'in yeri. Anlaşıldı. Burada hiçbir şey yok. Burada ambulans var ama şey de yok. Başka bir garaj maraj hiçbir şey yok. O zaman paşa paşa gideceğiz abi. Paşa paşa gideceğiz ve buraya geri döneceğiz. Nerede bu yer? Diğer satın aldığımız ev nerede? Üf. Ağır. Ağır. Ağır. Oraya gidene kadar yolda başka bir şey yok mudur ya? Gidelim mi? Ne yapalım? Bak, işte bilseydim onu alıp öyle gelirdim. Gideceğiz artık, tamam. Şuraya doğru gideceğiz. Yolumuzu ilerleyelim bakalım. Nasıl gideceksek artık? Böyle yapmadan, bunu yaşamadan gideceğiz. Bir aşamadan gidelim. Sonra Angel Pine'a döneceğiz. Angel Pine'da polis görevlerini yaptıktan sonra geri şey yapacağız. Çünkü Angel Pine çok belalı bir yer olduğu için bütün e, şerif e, şerifin yetki alanı Angel Pine'a şey sınırlı. Yani daha geniş bir yere yaymıyorlar zaten. Çünkü köyde halihazırda çok fazla olay oluyor abi. Herkes birbirini bıçaklıyor. Şu herkes birbirine vuruyor. Olaylar olaylar yani. Büyük fena olaylar. Böyle dümdüz gideceğiz buradan. Güzel. Yukarıdaki evi belki de sana dedik. Ama bir ihtimalle yüz bilmem kaç bin dolar bir fiyata. O yüzden hiç uğraşmıyorum. Şuradan önce gideriz. Ben gidiyoruz gerçekten de. Burası Lutrut'un mekanı zaten. İzinsiz girenler vurulacak diyordu. Ama vurulmadık. Bence Türk bizi seviyor bu durumda. Bazen bizi sevmemezlik etmiyor. Sen nefret etmiyor. Of, ooo yo. Hocam, o kadar aşağı düşmeseydim be. Kim attı bu motoru buraya ya? Çekinmiyormuşsun yoldan falan diyor. Kim yukarıda kim attı bunu ya? lan Hocam Çok özür dilerim. Ay, dur vazgeçtim. Vazgeçtim. Vazgeçtim. Vazgeçtim. Neyse okey tamam hadi gel. Hadi bakalım gidiyoruz. Ne yapıyorsun teyze? Hayat nasıl? Ben CJ. Los Santos'tan geliyorum. Köyünüz falan güzelmiş. Buralar güzelmiş. Bir geziyim dedim. Bak çılgın akrobasi bonusu da aldık. Bize 20 dolar verirler bir yerden. İyi misin? O da çok okuyor ha. Çok şey şu an. Çok keyajlı her şey teyze için. bizim ben seni burada bırakacağım. Şöyle park edeyim arabayı. Siz buradan kafanıza görüş şey yapın. Oo. Ben şuradan şunu alacağım. Oh mis gibi. Ateş tükürcüm var artık. Kasım alıyor. Ben ne yapayım ya buradan. Traktörü binesin var ama cipe bineceğim. Ben havada da dur duran cipe bineceğim ki havalı olayım. E şurada, şu havada duruyor. Normal, düz, düz, cip. Düze bineyim. Çok havalı olmaya gerek yok arkadaşlar biliyorsunuz. ben de zaten havalıyım. Onun üzerine bir de şey eklenince bazı şeyler eklenince azıcık şey oluyor. Fazla hava oluyor yani. Hava, hava basmayalım. Yani buradan bir yerden karşıya geçmek gerek. Haa, geçebiliyoruz. Tamam, güzel. İşte dümdüz cip alınca o da böyle oluyor. Ya güzel ya bu oyunun şey yönünü çok seviyorum ya bu köy havasını veriyor yani şu an biz, biz şu an Country'deyiz yani böyle köy, köy havasındayız Oradan böyle dolanıyoruz oradan ediyoruz Ağaçların dağların arasından gidiyoruz i̇şte GTA 5 biraz daha şey bu konuda çok Çok fazla ayrıntı var abi. oyun çok büyük ve çok fazla ayrıntı var Bazen o kadar ayrıntı vermeyeceksin yani Bazen yani yerinde ayrıntı verebilmek gerekli bazı şeylerin vurgusunu iyi yapabilmek gerekli. Çok büyük bir dünya yapıp, dünyanın her yerini hiperrealistik yapıp falan... Hayır, hayır. Hayır, o kadar yaklaşmana gerek yok gerçekte. Bak, bu oyun mis, mis gibi boyun oyun, oyun mis gibi. Deli mora geldik. Şimdi burada... Bizim... Motorumuz olmalı. Ben buradan bir sevgilim, motoru eve götüremezsem ne olur ne olmaz. Ya inşallah motor polis motordur ve ben doğru hatırlıyorumdur yoksa boş boşuna gelmiş olacağız buraya. Yine iki tane alıyorum. Kayıtlar çökebiliyor edebiliyor, travma <gülüyor> oluşturabiliyor bu benden. Boş değil yani kayıt çökmesi etmesi. Hadi bakalım hadi. Yes. Eka kucağım hemen şimdi değil, hemen şimdi değil. HPV 1000. Oğlum bunu şimdi şeye götürürsem. Angel Pine'a götürürsem de, Angel Pine'da böyle kayıt sonrası ortadan kaybolursa çok üzüleceğim. Gerçekten çok üzüleceğim. Angel Pine'a bakalım. Yol kullanarak Angel Pine'a gideceğiz. Yani yol kullanarak gideceğiz zaten de yani demeye çalıştım ben. motor yani bu sene motoru tehlikeye atacak manelvalarda bulunmamaya çalışacağım. Az önce diğerini aşağıya uçurduğum gibi, uçurumdan aşağı attığım gibi, böyle trafik tıkadığım gibi. Yani az önce bir motoru uçurumdan aşağıya atarak trafiğe tıkadım. E ne yapayım ben? Ben ters çırpıyorum. Geçiyorum lazım. Tamam okey. Ben kuzeye doğru gitmeyi amaçlıyormuşum şu an noktaya kadar. Burası Blueberry mi? Evet. Geldik infamous Blueberry'e. Sol yapar ki oradan. Şöyle bir kontrol edelim. Dümdüzleri abi. Dümdüzleri hiç uğraşma. Dümdüzleri. Burası seni istediğin yere götürecek zaten. Korktum. Korktum baya. Yani şimdi e, motosiklet tecrübesi artsın artsın güzel. O artsın çünkü onlar da yapacaklarımız var. Skill'ları bitirmemiz gerekiyor mu diye düşünüyorum. Sanırım gerekmiyor. Skill'ları bitirmemiz gerekmiyor olabilir. Hani gerekmiyor. Sol yapacağız yine. Yani. Fren çıkamasın. School'ları yapmamız gerekiyor muydu ya? Böyle bazı şeyler oyunda yapmamız gerekmiyor ama ulan school'lar dahil miydi değil miydi hiç bilemedim ha. gören gelen bazı yan görevler dahil. İşte araba galerisi görevleri var onlar dahil onu biliyorum. On bu yolla çok sakat ya. Arabalar birden onu değiştirebiliyor. Çünkü onu azıcık sağdan gidersem gene aşağı atmak istemedikleri için istemedikleri için şey yapmazlar, sıkıntı çıkarmazlar. Ama belli olmaz. Öf, burası iyice sıkıntı. Şöyle soldan gideyim ben. Oo, o okey. Taşı çarptık. O çok korktum. Çok korktum taşı çarpınca. Azıcık da karardı ya, bak. Bir de hız yapınca iyice artık böyle ekran dalgalanıyor, şaşırıyor. O da beni biraz tedirgin etti. Şu an bütün bu arabalar aptal var çünkü hepsini kenarda kışla koydu. Bir de bir de kışla buldum ama gerek yok. Okay, şimdi ben bunu sevdiyim. Ama sevden başlarsam şey fark etmiyor ki. Ama ne işine gitmende? Yeni bir silah artık satın alabilir. Mikro SMG. M var direkt. Ne kadar? 2000. Öf. Tamam tamam yeter yeter yeter yeter. İlimin sonu Gönlümde izlediğin 1,000 dolara düştük ya. İnşallah polis görevi bir şey getiriyordur. Hadi bakalım. En son Whetstone civarında görülmüş. Ne? Whetstone civarında görüldü ...zaten... Nasıl lan? Haa! Şerifsiz. Okay. Anladın böyle plajda... Aman aman aman aman. 163 saniye suç istiyor Nerede? Mount Chiliad. Oğlum hani burada kolay olacak lan bu görevler. Mount Chiliad'a falan git diyor. Nereye gidiyor? Bana mı yaklaşıyor? Buraya geliyor evet. Gel lan buraya. Ne? Oğlum polis görevi yapıyorum lan. Sen ne yapıyorsun? Sen neredesin? Bana mı geliyor acaba ileri mi gidiyor? Onu anlayamıyorum şu an. Motor bisiklet tecrübesi. E tabii ki motor bisiklet tecrübesi. Artık Allah Allah. Okay. Sanırım diğer tarafa doğru gidiyor. Bana doğru geliyorsa şu an büyük sıkıntı var. Benim yeterince kurşunum yok şu an. Yeterince kurşunum yok şu an. Atlasın da ölün. Oh. Aha orada önünde zanlı. Görüyorum zanlıyı gördüm memur bey. Ya peşime polis takıyorlar şaka gibi lan. Oh birisini öldürdüm şey yaparak. Atlasın da ölün. O oh, ikisi öldük çok güzel. Ulan iki, iki yıldız oldu. Şaka gibi. En son... Oğlum polisim lan ben. o iki tane var. seviye 5 yakalanan 10. Olaya bak. Memur bey ben sizin işinizi yapıyorum. Sizin işinizi. Mermi azalıyor benim ama ya? Yakalan 11. Seviye 5. Ha seviyeleri geçiyoruz böyle tekrar anlaşıldı. Seviye 6'ya geçeceğiz biraz sonra. Seviye 10'da mı bitecek artık? 13'de mi bitecek? Ka kaçta bitecek bilmiyorum ben de. Ha benim bütün seviyeleri mi bitirmem lazım? Şu an hiç bilmiyorum ki. Boş, bol bol vaktim var yani bir noktada. Gülüm böyle işe deyip. Oh mis gibi. Öldü. Hansburg civarında. Abicim. Aynı yolda mıyız bu? Bu ne ya? Abi bu ne ya? Neden beni sokuyorsunuz böyle durumların içine? Şuna bak ben suçların peşinden geliyorum. Polis benim peşimden geliyor. Okey. Oh. Okay. En azından bir tane kaybettik. 9 dakikamız var. Ben buradayım diye polis bir şey yapmasın bana. Yapmıyorlar. Yapmıyorlar. Yıldızı alınca biraz rahatladık. Bak yıldızı alınca bayağı rahatladık. İnşallah yakınlarında bir amonim vardır. Gidip fullip geri geleceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Artık mafyaların peşinden mi gidiyoruz abi? Arabalar böyle konvoylar haline gidiyorlar. Buranın burger kingçiler şey yapıyor. Zan en son Avispakounter civarında görmüş. Ulan araba yanıyor be, hayır ya. Şunlar mı, kimler? <gülüyor> Tam boş yer çalsın. Seviye 7 Hadi bakalım geri gidiyoruz. Güzel, güzel. Böyle ileriye doğru devam. lan ha. Oo benim çok az şeyim kaldı. Oh oh mis. Atladı lan. Oh. Mount Chile civarında görmüş. İnşallah öteye doğru gidiyordur. İnşallah öteye doğru gidiyordur yoksa yapacağımız hiçbir şey yok. Öteye doğru gidiyor. Güzel güzel güzel güzel güzel güzel güzel. İleriden geriye sıkacağım artık bu. İleriye geçeceğim bunların ilerisine geçeceğim ve geriye doğru sıkacağım.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 Okay bindik. ama daha 10 dakikam var. Bu okey. Sol, sol yapacağım. Sol yapacağım. Sol yapacağım. Ayır sıkma, sıkma, sıkma, sıkma, sıkma, sıkma, sıkma, sıkma, 10 dakikada onları yapıp yakalarım. 10 dakikada ben pek çok şey yaparım. Uf. Bunlar dağlar mı? Dur. Şerif'in departman neredeydi? Ha burada. Arka tarafta yıldız vardı bir tane. Çabucak, çabucak şunu yapabilirsem harika olacak. Hocam. Hocam ben polisim zaten. İşte bu yüzden... Tamam tamam boşal, okey okey okey okey. Hadi görüşürüz görüşürüz görüşürüz görüşürüz. Savaş başladı zaten, dışarıda alıyoruz savaşçıları. Nerede bunlar? Bu şerefsizler nerede? Birisi orada durmuş hali zaten. Diğeri nereye gitti ya? Hallederiz, hallederiz. Ha Aa, diğeri hareket halinde mi? Hocam selam. Atlayacaksın sen. Bitti. Güzel. Şimdi ters taraftan devam değil mi? Ha o geri döndü şerefsiz. Gel. ya işte polis motoru da böyle oluyor. Azıcık zorlandık, azıcık zorlandık. Orasını kabul etmek lazım. Ağacı tapan epizoncular da burada güzel. Merhaba, selam bebeğim. Wow, rastgele insanlar öldürüyor az önce. Oha. Gel fürs sana. Yakalın suçluyu ilk 2000. Okey he, Güzel. Nerede bunlar? Yoldalar mı hala? Aha 3 araba, çüş seviye 9. Okay. Ya organize suçun peşinden gidiyoruz artık ha. Peşinden gittiğimiz suçlulara bak. Allah aşkına peşine gittiğimiz suçlulara bak ya Suçlu diyor. Hoş Abi o olaylara bak ya. Peşinden gittiğimiz insanlara bak ya Ya bunları hallettik. İleridekileri halledelim. O oh, ol, oh, o, oh, ooo oh, oh, oh, oh. Onlar kendi başlarında öle gibi geliyor bana. Güzel, onu da yakalarsak. İnşallah sonrakine yetecek mermi kalır onu da yakalarsak. Angel Punch varını da gördüm bir Güzel, o iyi. Sıkma hocam sıkma sıkma. Az mevmemiz az. Kulübe ne lan? polis aracını bilmek için. Okay. Daha daha devam ediyoruz. Lan yine bunlar be. Hocam bir sakin olsanız ya. Yine Şerif'in şeyinden falan alamıyor muyuz? Sheriff indirimi. Angel Pine indirimi ha. Yok alamıyoruz. Yakala 55 kişi yakalamışız şu ana kadar. Polis de bizi bir yakalamaya çalışıyor. Bazen ben bir şey yapmıyorum. Bazen öylece duruyorlar falan. başkalarını sal saldırıyorlar. Bu kadar oluyor. <gülüyor> Ama ben bunları yere indirdiysem ben bir şehre döneyim. Bir döneyim yani Angel Pine'a döneyim. Çünkü bir şeyleri fullemem gerekiyor artık. Hocam yapma be. 6 dakikam kaldı. O Memur Bey selam. Hayır hayır hayır yapmayalım, yapmayalım. Bunlar hoş şeyler değil. Küfür dışarı çıkınca polisler beni fena haşlayacak. Hocam çabuk çabuk çabuk çabuk getir, getir, getir, getir. O ambulans krizinden yapmasaydık canımız bitmişti şu ana kadar. Koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş. Hocam daha fazla lazım, ölüyoruz. Sal sal sal, SMG almayacağım, sal. Şeyleri sal. Bana en ucuz mikro SMG'ni ver. Teknayını ver, Teknayını. O da olur. 300 okey. 300 çok güzel, 300 çok iyi, 300 300 harika, 300 müthiş, 300 çok iyi abi. Ver hocam, ver hocam, ver hocam, ver hocam. Salalım şöyle bin yapalım, bin beş yapalım, bin yapalım, bin yeter. Hatta şöyle 1500'e çıkalım. Okey, hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Evet evet, her tarafta var, onlardan onlardan biliyoruz. Ay tükürim, şey yapmadık. Dur dur dur dur dur dur dur. Yanlış, yanlış, yanlış, çok yanlış. Bunların hepsi çok yanlış. Ben nereden alıyordum ya? Bir yerden zırh alıyorduk, nereden alıyorduk zırhı? Evin vardı benim bir yerde. Yok yok yok. Ben tüküreyim. Ev vardı bir yerde. Heh, şuradan alıyordum. Hocam çabuk çabuk çabuk çabuk. Haydi peşlerinden gidelim şunların. Zaten seri halde öldüreceğiz. Bol bol zamanda kazanacağız ama. Aa, hepsi ormana kaçmış lan. Wow. Anlıyorum. Bunları çabucak alayım izleyin. AK-47 vermesi alıyoruz ama bol bol. Wohohoey! -oh -oh Onu oradan sıkmayalım be bunlar. Bazıcık tehlikeli. Zannin son son civarında görmüş he. Okey. Hemen hemen. Hemen. Püf. Stres yapacağız. Stresli ya şunu. Lan. Arkamdan da polis geliyor yani. inanılmaz. Hey partner diyor ya. Hocam elimde şey ilerliyorum ben silahla motorda. Yani hey partner diyorsun ya. Oğlum kaç seviye var zaten kaç tane arabanın peşinde koşacağım. Üçleri geride bak 3 tane arabanın peşinde koşuyorum. Tanklarla mı savaşacağım? Herkesi çatı çatışıyor da şimdi sizlere bak. Herkesi sıkıyorlar. Ulan yeter artık ha. Hocam onları da sıksana herkese vuruyorlar lan. Onları patlattık, güzel. Polis sen, aynen sen de yere düş Hocam. İşin iyi yerine bir polis araba, arabasında olacağım her an yani. Her, her an bir polis aracında olacağım. Yer nerede? ha Okey, onu indirmeyi başardık. Oğlum keşke peşimden bir polis motoru gelse ya. Oh be! Harlan! Şeymiş, polis aracıymış. Ölmeyek, şu noktada ölmeyek. Çelik yeri geleyim mi? Maksimum direnci bir şeyler ulaştı bilmiyorum. Hocam bu noktada ben sizi yakalamam. Teşekkürler. Hayat çok güzel. Her şey çok güzel. 43 saniyem kaldı. Polis aracını bilmek istemiyorum. Çok da umurumda değil yani bu şey. Ölmeyek lan. Ben evimi bulmaya çalışıyorum şu an. Benim bütün amacım şu an evimi bulmak. O bana sıkmayın. Bana sıkmayın. Bana sıkmayın. Ben polis değilim. Ben emekli oldum. Ben emekli polisim hocam. Ben işi gücü, gücü bıraktım yani. Pişirmeden mi geliyorsunuz siz içeri siz, sizler? Hayır Oh. Şuraya binebiliyorum. Şurada bir şerif melif bir şey bisikletçi bile bana şey yapıyor ya. Anestezi de var. Oh polis görevi solandırıldı. Polis görevi başarılı zaten. Allah'ım ya Rabbim. Okay. Burada burada bitiriyoruz arkadaşlar videoyu. Burada bitiriyoruz çünkü uzadı ve gerçekten polis görevi beni azıcık zorladı. Şey oldu yani bayağı. Iki, ama şuna bak. Aldığımız mermilere bak. AK-47 mermisi aldık. Pompalı mermisi aldık bu bölümde. Tüfek mermisi aldık. Çok güzel bir bölümde yani. verimli bir bölümde. Evet, ben de şu Hillbillilerin karşısında ve affetlerim çok teşekkür ederim e, bu bölümde bana katıldığınız için. E, yine like'larınızı yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederim. Açıklamalar, bir takım sevdiğiniz, ilginizi çekilecek başlıklar, konular, bir e, şeyler bulabilirsiniz. <gülüyor> Oraya da bakmayı unutmayın. E, sonraki videolarda... Ha, teşekkürler. E, sonraki videoda, yayında sonraki defaya görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte, mutlu, huzurlu ve keyifli kalmanız dileğiyle. bay bay.